Merhabalar hoş geldiniz 3 Ekim sabahı insanlar Trump'ın Amerikan başkanının Covid pozitif olduktan sonra bir de hastaneye gittiğini öğrendiler ve böylelikle ilginç tartışmalar başladı aslında bu ilginç tartışma bize bazı konularda açıklık getirebilir onun için ben de size bugün için hızlı bir şekilde öğrendiklerimi aktaracağım bu videoyu hazırladım biliyorsunuz Donald Trump kendisi Covid-19'a inanmıyordu maske takmıyordu maske takılmasını istemiyordu ve hatta mitinglere gittiği zaman kendi taraftarları da maske takmıyorlar ve birbirlerine çok yakın bir şekilde temas ediyorlardı. Ve inandıklarını da söylemiyorlardı. Hatta Trump o virüse kim virüsü diyordu. Ve sonuçta bütün bunlar olduktan sonra da kendi taraftarları da yok canım böyle bir şey yok, virüs falan yok, bu Çin'in uydurması diyorlardı. Bütün bunlara karşın son Covid pozitif çıkmasın çıkmadan önce ünlü gazeteci Bob Woodward'da verdiği bir röportaj, bir kitap sayesinde ortaya çıkmıştı ve o zaman Donald Trump'ın yani bu iş mart başında tüm dünyada patladığı zaman aslında kendisine sunulan raporlarda yani 200 ila 600 bin kişinin öleceğini yani bu rakam ne kadar az olursa o kadar iyi olabileceğini kendisi o tarihte bu gazeteci söylemiş. Yani aslında kendisi dışarıya son derece rahat yok canım ölüm değil derken aslında inandığı ve kendisine gelen bilgiler ise bunun tam tersi. Ama o insanları paniğe sürüklememek ve aynı zamanda kişilerin sokaklardan çekilmesini ve böylelikle ekonominin yavaşlamasını engellemek için böyle bir şey yaptığını söylemiş. Bu bir Artı ikincisi kendisi maske takmıyor. Bunun yanında Beyaz Saray'da da kimse maske takmıyor. Hatta şu an bile yani Covid pozitif çıktıktan ve hastaneye gittikten sonra bile Beyaz Saray'da gelen ziyaretçilere maske takma zorunluluğu söz konusu değil. Yani isterseniz maske takmadan Beyaz Saray'a girebiliyorsunuz ve bunun ötesinde kimse size de takacaksın diye bir şey söylemiyor. Ama isterseniz takabiliyorsunuz tabii. Bunun ötesinde Trump bu işi biraz daha hafife alıyordu. Niye hafife alıyordu? Çünkü yavaş yavaş çevresindeki insanlar COVID pozitif olmaya başlamışlar. Mesanedir Kendisine yemeğini ve diğer çayını kahvesini getiren garson COVID pozitif çıkmış. Bunun ötesinde yakın çevresindeki gizli servis ajanlarından çok sayıda insan COVID pozitif çıkmış ve Hopix diye kendisinin bir danışmanı var. Devamlı onunla beraber çalışıyor ve en son kendisiyle beraber bir mitinge gidiyorlar. O mitingden geri dönüyorlar. Yani onunla beraber yolculuk yapıyor ve o da COVID pozitif çıktı. Ve o Covid pozitif çıktıktan sonra mecburen test yaptırmak zorunda kaldı. Ve kendisi ve eşi de Covid pozitif çıktılar. Ve bunun ötesinde kendisi Beyaz Saray'dan bu sabaha karşı Walter Reed Amerikan Askeri Hastanesi'ne gitti. O zaman dediler ki işte bazı semptomları mı var ama halbuki yürüyor ve gayet sağlıklı görünüyordu. Yani çok kötü görünmüyordu. Fakat buna karşı insanlar dediler ki acaba Beyaz Saray'daki imkanlar mı yetersiz? Hayır doğru değil. Çünkü Beyaz Saray'da tam donanımlı 24 saat nöbeti tutan bir hemşire ve doktor ekibi var. Ve bir tam bir müdahale odası var. Ama muhtemelen durum kötüleşirse zaman kaybetmeyelim diye gittiler. Ne şikayeti var? bir orta dereceli ateşi olduğu söyleniyor. Onun haricinde başka da bir bilgi söz konusu değil. Ve şu anda kendisi bir tedavi oluyor. Türkiye'deki uygulanan tedavinin aynısını alıyor. Daha önce biliyorsunuz kendisi sıtma ilacı kullanmıştı. Harika bir ilaç ben bunu kullanırım demişti. Ama şu anda sıtma ilacı kullanmıyor. Biliyorsunuz sıtma ilacının bazı yan etkileri ortaya çıktı. İkincisi saatta bir keresinde demişti ki deterjanlar çok iyi. Aslında acaba bazı biz bu deterjanları Acaba e, vücuda mı enjekte etsek temizlese falan mı diye söylemişti ama hiç zannetmiyorum kendisinin şu anda tedavide öyle bir şey yaptığını. Peki Trump'ın ne önemi var? Trump'ın önemi şu. Trump aslında bir risk grubunda. 74 yaşında kendisi ve çok uzun boylu ve 120 kiloluk birisi ve çok e, yani heybetli bir adam. Fakat kendisinin genel sağlık durumu hakkında herhangi bir şey söylenmiyor. Halbuki daha önceki başkanların sağlık durumu ile ilgili detaylı hatta yaptırdıkları tahlillerin sonuçları bile açıklanırdı. Fakat kendi doktora biz testleri yaptırdık. iyi kendisinin haricinde herhangi bir şey söylemiyor. Acaba tansiyonu şekeri var mı onları falan hiç bilmiyoruz. Ama 74 yaşında verisi kurumunda. Daha da ilginç bir konusu var. Trump'ın çok kötü bir beslenme alışkanlığı var. Tipik Amerikan alışkanlığı bu. Şöyle ki kendisi hamburgere çok meraklı kızarmış da bu. Çok meraklı bunların hepsi fast foodlar. Artı bunun ötesinde günde 14 tane diyet kola içtiği ve çok sayıda cheeseburger yediği. Yani hamburger değil ya yani özellikle cheeseburgeri çok seviyormuş. Yani kötü bir beslenmesi var. Buna karşın bir başka konuda biliyorsunuz saçlarında zaten çok büyük bir özen gösteriyor. Bir de yüzü yani kıpkırmızı, havuç gibi bir suratı var yani kıpkırmızı. Bol miktarda fondötön kullanıyor ee, ve insanlar böyle yakın çekilmiş fotoğraflara bakıldığı zaman böyle yani kanlı canlı bir yüzle karşılaşıyorlar. Tabi muhtemelen yani sabahleyin hem saçında hem yüz makyajına baya büyük bir zaman ayırmak zorunda kalıyor. Hatta kendisine soruyorlar diyorlar ki yani biraz da böyle hani yağ çekmek amacı ya çok canlı görüyorsunuz yüzünüz falan çok harika nasıl bunu yapıyorsunuz sırrı nedir diye soruyorlar. O da bakın nasıl cevap veriyor. Diyor ki McDonald's'ın patates kızartmasını çok yiyorum. O yüzden yüzün böyle güzel ve canlı. İşte böylesine bir adam. Halbuki bir önceki başkan Obama'nın eşi Beyaz Saray'da küçük bir sera kurup sebze yetiştirip çocuklara sebze yedirmeye çalışan birisiydi. Donald Trump'ın eşi Melanie hani çok zayıf zarif birisi. Onun herhalde beslenmesi daha iyi gibi görünüyor. Onun için bütün insanlar şimdi dünyada... Trump'ın bu ile mücadelesinin sonucunu merak ediyor. Simpsonlar diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Trump'ın başkan olmasını tahmin etmişlerdi. Orada bir de Trump'ın tabut içinde bir görünüm var. Yani bu da bir geleceğin görmek nedir bilmiyorum. İnsanlar çok hızlı bir şekilde bununla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşıyorlar. Boris Johnson İngiltere Başkanı o da Covid pozitif olmuştu. Ama o biraz daha genç, belki daha sağlıklı, o da biraz obez ama... O da hatta hastaneye ve hatta da hastaneden yoğun bakıma gönderilmişti. Bir süre yoğun bakımda oksijen destek tedavisi aldıktan sonra iyileşmişti. Şimdi gayet iyi görünüyor. O yüzden hani biz de merak ediyoruz. Acaba bu Trump risk grubunda olan kişi COVID'i nasıl atlatacak? Tabi tedavi iyi alıyor. Kişilerin hani siyasal görüşlerine düşmanlıkları falan filan hiç bulaşmadan bir insan hayatı söz konusu olduğundan dolayı sevsek de sevmesek de saygı duyduğumuz için kendisine şifa diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.